Sen Kimler ağlıyor Gelemem sevdiğim <gülüyor> Fele koyuyor. Ne gurbet eller bana Bilmezken oldum gelemem sevdim kader bana huzurum kalmadı hali dünya da Yapıştı canıma Hem bir kara sevdiğimde Bu hasretlik bizi Cürütecek mi? Bir gün ağlatmayın Ve güldürecek mi? Yoksa kavuşmadan Pesin yar Şu da da gül Uzurum kalmadı Yalan dünya bu işte canım Bir kara sevda Uzumun kalmadı Yalan dünya da Oh ya Bir kara sevda